Tine'de Heyula adı verilmiştir ve şu niteliklere sahip olarak ezeli olduğu söylenmiştir. Uzunluksuzdur, genişliksiz, direnliksiz, ağırlıksız, alansız, renksiz, tatsız, kokusuz, yumuşak olmayan, sert olmayan, sıcak olmayan, soğuk olmayan, ıslak olmayan, hareketsiz, sökünürsüz ve başlangıcında hiçbir arıza sahip olmayan. Ee, Kıymet, Heyula'dır. Heyula da bu özelliklere sahiptir. Yani yaratılmışlara ait uzunluk, genişlik, derinlik, ağırlık, alansız olma, mekansız olma, renksiz olma, tasız olma, kokusuz olma, yumuşaklık, sertlik, sıcaklık, soğukluk, ıslaklık, kuruluk gibi niteliklere sahip olmayan, diye söylemişler. Bu sırada ona Heyula denir. Ee, kuvvet, Heyula'yı ihtiyarla değil, tabiatla dönüştürmüş bu araziler meydana gelmiş. Bu hali halindeyken ona cevher adı verilmiştir. Şimdi bundan sonraki kısımda şu kuvvet geçecek. Aristoteles'te de var bu kuvvet anlayışı. Ee, bu kuvvet anlayışı Heylo'yu ihtiyarla değil, tabiatla dönüştürmüş. Ve bu araziler meydana gelmiş. Daha sonra oluşan o maddeyi de cevher adı verilmiştir deniyor. Şimdi burada ben ihtiyarla değil, tabiatla dönüştürülmüşün altını çizdim. Şimdi Allah alemi ihtiyarıyla yoktan yaratıyor. Buradaki anlayışta asıl bir madde var, o asıl madde kuvvet neticesinde tabiatla zorunlu olarak bir dönüşme tabi oluyor ve bu dönüşüm sonucunda e, araz dediğimiz yukarıdaki işte uzunluk, genişlik, derinlik ağırlık, renk, tat, koku, mekan gibi arazdan birleşmesiyle cevher yani cisim haline geliyor. Bu tek bir cevherdir ve alemin cevheridir. Ayrılma ve birleşme arazlardan kaynaklanmıştır. Ancak arazlar ayrılık ve birleşme ile nitelenmezler. Çünkü ancak başkası sayesinde var olurlar. Ee, ayrılan, birleşen cisim, cisim hareket ediyor. Mekan değiştiriyor, yer değiştiriyor. Ancak cisim e, arazlardan da ayrı olmadığı için birlikte oluyor. Ayrıca araz, arazda var olmaz ancak cevherle var olur. Yani arazda bir cevhere ina şeklinde var oluyor ki iki aras bir araya gelip de cevhersiz meydana gelemiyor ancak cevherle var olur. Cevher ise aras sayesinde ayrılır ve birleşir. Buraya kadar aktardıkızın bu anlayış bunun devamı gelecek yine yani aynı şekilde Aristoteles ki Mantık adlı kitabında bu görüşü Heyula teorisini cevher isim bu teoriyi benimseyen kimsedir 10 kategori sayar. Bu mantık kitabındaki 10 kategori. Cevher, örneğin insan dediğimiz zaman insanın kendisi kastedilir. İnsan cevheri, insana insan yapan neyse insan cevheri. Onlardan bir tanesi. Mekan, bu nerede? Sorusu sorduğumuz anda verilen cevap mekanı oluşturuyor. E, sıfat, Nitelik, bu nasıl? E, sorusu sorduğumuz anda verilen cevabı oluşturuyor. Zaman, e, ne zaman? E, sorusu sorulduğu zaman verilen cevaplar zamanın cevabı. E, sayı, nicelik, kaç diye sorduğumuz anda ona dair verilen cevaplar sayı oluşturuyor. Bağıntı, görelik, e, biri zikredildiğinde diğeri de e, zikredilmiş, akla gelen şeylere de görelik deniyor. Mesela baba dediğimiz anda oğlakla geliyor. Kul cool dediğimiz anda efendisi e, akla geliyor. E, ortak dediğimiz anda bir şirket ortak dediğimiz anda diğer ortak akla geliyor. Bu da görevlilik bağlantı. E, yedi, sahiplik. Buna şeref sahibi, şerefli ve aile sahibi evli sözü örnek verebiliriz. E, bir şeyin sahibi olan anlamında. Sekiz, konum. E, ayakta durmak, oturmak gibi e, e, halleş akla geliyor fail olmak, etkinlik, yemek, içmek, herhangi bir fiili yapan anlamda, fail olma. E, on, mef'ul olma, yani edilginlik, e, yenilen, içilen, mef'ul durumda olan şeylerde e, mef'ul olma hali. Hiç kimse bu on kategorinin dışında bir şey söyleyemez. Bunlar Heyula'daki kuvvetin bilgisiz olduğunu, ve tabiatla fiilde bulunduğunu, EYLA'nın arazilere ihtiyacı olmadığını iddia etmiştir. Şimdi buraya kadarki kısımları tırnak içine aldım. E, yukarıdan başlayıp devam eden kısımlar hep bu görüşü anlatıyor. E, şimdi ilerleyen sayfalarda bu ayrıntı yere gelecek ama şu soru hep akla gelecek okurken. Bu 10 tane temel kategori niye saydı? Yani buraya matürte niye aldı diye. Yeri geldikçe e, buradaki her birini kullanarak de bulunacak e, Aristoteles'e veya Dehlilere. O yüzden buradaki on kategoriyi aldı. Temel olsun ileride buna dayılarak kullanayım diye. E, şuradan itibaren yomad görüş başlıyor. Fakih Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Bu kişilerin meylettiği görüş, yani Hevla'nın ezeli olmaz anlayışı üzerinde düşünen kimse, bu kimselerin bu görüşe kayır olmasının sebebinin Allah'ın nimetlerini görmemeleri, doğru yolu göremeyip yollarını şaşırmaları, sonra da yolunu kaybetmenin şaşkınlığıyla aklını etmeyeceği ve hevanın hoşlanmayacağı böylesi bir hayale kurak vermeleri olduğunu bilirsin. Şimdi buradaki temel giriş yaptı eleştirmeye başlayacak. Eleştirdiği yerde evlanın ezeli olması daha sonra tabiatla ondan varlığın ortaya çıkması, bu temel görüş. Bu kişilerin meylettiği bu görüş üzerinde düşünen kimse, bu kimselerin bu görüşe kail olmasının sebebinin Allah'ın nimetlerini görmemeleri, doğru yolu görmeyip yollarını şaşırmaları, sonra da yolunu kaybetmenin şaşkınlığıyla aklı meyletmeyeceği ve hevanın hoşlanmayacağı böylesi bir hayale, kulak vermeler olduğunu bil, şu aklın meyil aklın mümkün görmeyeceği kısmı ileride daha da geçecek, hep buradan eleştirecek, bu aklı bunu mümkün vermez, böyle bir şeyin peşine nasıl düşmüşler, ancak ön yargı ile düşmüş olabilirler diye. Şimdi bu, bu kısımda İmam Hatredin görüşü devam ediyor. Böyle böyle olmasaydı onlara alemin başlangıcının ve aslının, Aslının, Aslının dedikleri şey, yani Eyyul'a olduğunu kim bildirmiş? Yani eğer onlar e, şaşkınlık içinde değillerse, akıllarıyla e, bu sonucu varmışlarsa, onlara alemin başlangıcının ve Aslının dedikleri şey, yani Eyyul'a olduğunu kim söylemiş? Alemin başlangıcı, tıynet işte Eyyul'a'dır, Aslı heyuladır bunu onlara kim söylemiş? Ee, sonra, onun belirtilen isminde ona nispet edilen özellikler yoktur. Anlatılan işlevine dair âlemde delil yoktur ve bu nakli olarak mümkün değildir. Yani yukarı ne denilmişti? Heyvah. Renksiz, kokusuz, şekilsiz, mekansız. Ee, şuradaki sayılan, şu 10 e, kategori sayılmıştı. Bu kategorilerin hiçbirine dahil olmayan, mekansız, niteliksiz, niceliksiz, sayısız, bağlantısız, bu özellikler saymışlardı. Ee, onun belirtilen isminde ona nispet edilen bu özelliklerin hiçbiri yoktur. Anlatılan işlevine dair alemde buna delil de yoktur. Ve bu nakli olarak mümkün de değildir. Ee, ancak görünen o ki bunlar tevhid ehlinin Allah'ı nitelerken kullandığı ifadelerle kendi yanlarındaki heyyulayı nitelendirmişler. Bak, bu tespit çok yerinde bir tespit. Al tevhid ehli Allah'a inanan, tek yaratıcıya inananların ezelden beri, eskiden beri Allah için kullandıkları sıfatlar ne ise o sıfatları almışlar. Heyr-i kullanmışlar. Tespit böyle mahtur dinim. Şimdi yukarıya gelelim. Ee, Şu direktlere sahiptir diyor. heyla, uzunluk olmayan, gençliği olmayan, derinliği olmayan, ağırlığı olmayan, alansız, renksiz, tatsız, kokusuz, yumuşak olmayan, sert olmayan, sıcak olmayan, soğuk olmayan ıslak olmayan, hareketsiz, sıkıntılı başlangıcında hiçbir araza sahip olmayan, yani şu kategorilerden hiçbirine dahil olmayan. Normalde bunlar tehdit ehlinin Allah'ı nitelereken kullandığı ifadeler. E, onlar Heyulayı nitelemişler. Ancak böyle bir sözün ve görüşün kendilerini neyle karşı karşıya bıraktığını düşünmemiş, dolayısıyla benimseyip kabul ettikleri sonradan inkar etmişlerdir. Yani bir görüş söylemişler ama sonradan yaptıkları izahlar, kendi görüşlerini çelişik, çelişik olmuş. Şöyle ki, Zatı gereği arazileri kabul etmeyen, cevherlerin anlamından uzak duran şeyi yani Eylâ'yı önce bir cevher, arkasından pek çok cevher yapmışlar. Bu tespit de yerinde. ilk olarak kabul ettikleri bu Eylâ cisimsiz, renksiz, kokusuz bir tanrıdaki özellikler gibi özelliklere sahip dediler. Sonra o e, arazları kabul etti. Arazları kabul ettiği için cevher oldu. Sonra cevherler birleşti, hep çok cisim meydana geldi. Eğer böyleyse, sonra da ondan başlangıç haline dair hiçbir iz kalmamıştır. Neticede e, heylo'ydı, mekansız, renksiz, tatsız, kokusuz. Sonra cevher, e, arazlar birleşti, cevher oldu, sonra cisimler oldu. Sonra başlangıçtaki haline dair, yani Tanrı'ya ait sıfatlara benzer, o niteliklere dair hiçbir iz kalmamıştır. Alemin en son ulaştığı merhalede, kadim olsun, hadis olsun, geriye kalan sadece cevherler ve arazlardır Yani insan bunu görüyor neticede. Alemi incelediği zaman, eğer alem evradan ortaya çıkmışsa, şu anki bizim gördüğümüz noktada kadim olsun, hadis olsun, ne derseniz deyin, geriye sadece cevherler ve araziler var. E, bu vasıfta olmayan arasız hevla ortadan kalkmıştır. Eğer dedikleri gibi bir özellikle cevhere sahip olsaydı e, yok olmaması gerekirdi. Onların anlatımına göre de e, yok olmuştur, ortadan kalkmıştır. İşte bu yüzden dolayı Mematürt'e şu cümleleri kuruyor. Bu kişilerin meylettiği görüş, ezeli hevla görüşü, bunu biraz düşünen kimse, e, bu kimselerin bu görüşe e, yönelmelerinin, sebebinin Allah'ın nimetlerini görmemeleri, Doğru yolu göremeyip yollarını şaşırmaları, sonra da bu yolunu kaybetmenin şaşkınlığıyla aklın etmeyeceği, aklın kabul etmeyeceği, hevanın hoşlanmayacağı böyle bir hayale kulak vermeleridir. Eğer Eyyula dedikleri özelliklerde ise, daha sonra bu arazılar kabul edip çevre dönüşmüş, daha sonra cisme dönüşmüş, daha sonra evren ortaya çıkmış da, o zaman başlangıçtaki o Eyyula yok oldu. Şu anda da o Eyyula'dan hiçbir şey kalmadı. Bu demek oluyor ki alem kendi kendine yok olmuştur. Zatıyla kadim olan varlık kendisine boyun eğdiren ve kendisini yok eden ama kendi kendine var olamayan araziler sebebiyle değişmiş, dönüşmüştür. Bu da bütün alemin hadis olmasını gerektirir. Oysa alemin hadisliği fikri onların gözünde çok akıl almaz göründüğü için onlar bu hayale yani Eyyul'a e fikrine kayılmışlardır. olmuşlardır. Evet yani alem sonradan ortaya çıktığı kabul etmemek için bu rela görüşüne gitmişler ama neticede eee denilen madde e, arazilerle birleşip cisim oluşturup evreni oluşturup yok olmuşta o zaman e, arazilerle olan şey zaten hadis olacağı için neticede alemin hadis olduğu ortaya çıkmış olur. E, oysa onlar e, alemin hadis olduğu fikri onların gözünde akıl almaz göründüğü için onlar bu hayale, bu fikre kayılmışlardı. Çünkü algılanan her şey araz ve cevher olduğu için ilk asıl olamaz. İşte Muat-ı buradaki temellendirdiği nokta burası. Üç bilgi kaynağı vardı. Havası Selim'e, haber Sadık, haberi Akıl. E, duyularla algıladığımız şey araz ve cevher. Dolayısıyla bunlardan ilk asıl olamaz. İlk asıl yok oldu. İlk asıl yok olduysa o zaman yok olan şey e, o nitelikler verilemez. Sonra Aristo kendi kendini Hakim Bilge filozof olarak isimlendirdiği ve başkalarını kendi görüşünden görüşlerinden vazgeçmeye ve kendisinin hevasına uymaya zorladığı takdirde şu görüşü temeline yitirir. Burada da doğrudan Aristo'yu bir eleştiri. Yani Hakim Bilge filozof olarak isimlendiriyor. Kendi görüşünden başkalarını kendi görüşlerinden vazgeçmeye ve kendisinin hevasına, görüşüne uymaya zorladığı takdirde şu görüşü temelini yitirir. Aristo'nun kendisinden var olduğu asıl, yani o asıl madde ne ise, o bilgisiz ve sefihdir. Arazılar ise kendisinde ilim ve hikmet olmayan hasta kuvvetin doğduğu başkalarıdır. Asıl da hiçbir nitelik yok. Bilgisiz, sefih durumda. Arazılar ise kendisinde ilim ve hikmet olmayan hasta kuvvetin doğduğu başkalarıdır. Asılın dışında olan şeylerdir. İşte Aristo da o bilgisiz ve hikmetsiz kuvvetin, o asıl maddenin ancak o kuvvet sayesinde bir şeyler elde etmiş ve dolayısıyla bilgisiz ve hikmetsiz olması gereken çocuklarından biridir. Yani e, alemin aslı o madde ise, Aristo evrenden bir parça ise, o bilgisiz parçadan meydana geldiği için e, Aristo onun tabiri caizse e, çocuklarından biridir, onun ürünlerinden biridir. Dolayısıyla Aristo kendisini bilgisiz ve hikmetsiz olan o kuvvetten nasıl üstün tutar? E, kendisine hakim bilgi adını nasıl verir? Yani asıl maddede bilgi hikmet yoksa, sıfatsızsa, o sıfatın neticesinde ortaya çıkan, evrendeki bir parça olan Aristo kendisine nasıl ben hakimim diyebilir. Aslında yoksa feride hiç yoktur. Aristo'nun kendisi sayesinde hakim olacağı bir asıl olmaksızın hakim olması mümkünse kendisi hakkında söylediği şeyi bütün alem hakkında da söylesin. Yani e, asıl madde olan o heyro dediğimiz o ilk maddede akıl, bilgi gibi şeyler yoksa onun sonucunda ortaya çıkan evrenden bir parça olan Aristo'da varsa o zaman akılsızdan akıllı ortaya çıkmış olur. O zaman aynı durumu alemdeki her parça içinde söylememiz gerekir. E, bunu bir düşünün, bunu bunun hakkında biraz düşünün. E, sonra Heyula'yı dönüştüren kuvvetin e, kendisi sayesinde Heyula'yı dönüştüreceği başka bir şey üzerinde hükümranlığı vardır. Şimdi Heyula var, asıl madde vardı, o asıl madde dönüşmüştü. Heyula'yı dönüştüren kuvvetin kendisi sayesinde heyulayı dönüştüreceği başka bir şey üzerinde hükümranlığı vardır. O halde Aristo, Allah'ın heyulayı veya dilediği şeyi değiştirilmeyi kabul, değiştirilmeyi kabul edecek ve kendisiyle terkip oluşacak şekilde yarattığını söylesin. Akabinde ona kendinden öncekinin yok olması şartıyla ne at verirse versin. Yani şimdi neticede Heyula bir şekilde bir kuvvet neticesinde arazilerle birleşip cisimleri, çevreleri, alemi oluşturuyorsa onun kuvvete ihtiyaç var. Aristo e, Heyula'yı o dönüştüren kuvvete Allah desin. Yalnız kendinden öncekinin yok olması şartıyla yani Heyula'nın yok olmasını da kabul ederek e, ona ne at verirse versin. ''Alemin oluştuğu asıl ortadan kalktığına ve yok olduğuna, yani alemi oluşturduğunu düşündükleri o asıl heyulanın, o tînetin yok olduğuna, ortadan kalktığına, her ne kadar zat ile kayın olanın yok olması imkansız ise de onun yok olmasıyla bir başkasına dönüşüm gerçekleşmiş ve bir başkasının varlığı ortaya çıkmışsa, yani heyula yok olmuş, çevre araz cisim şeklindeki evren ortaya çıkmışsa, Kuvvetin eyula içinde yok olup gitmesi söz konusudur. E, bu durumda eyula dönüştürme kuvvetinden yoksun kalır. Bu da alemin iptal olmasına ve yine sürekli bir halden diğerine olan değişimin iptal olmasına sebep olur. Dolayısıyla alemin varlığı bu aslın yani eyula düşüncesinin yanlışlığına dereliktir. ettiler. Neticede eyula dönüştürülerek alem ortaya çıkmıştır. Eybaya dönüştürme kuvvete ihtiyaç var. E, yoktan yaratan Dönüştüren Allah denildiği zaman problem ortadan kalkıyor. Ama Allah kabul edilmeyip bir Tanrı kabul edilmediğinde Eyyüla e, araz, cisim, cevher şeklinde dönüştüğü için, yok olduğu için, yok olduğu için o Eyyüla'yı dönüştüren ne sorusu açıkta kalıyor. Dolayısıyla alemin varlığı, o aslın yani Eyyüla düşüncesinin yanlışlığına delalet eder. Kötü yandan, şahitte bir şey için uygun ve elverişli olan şey, ancak onu bu şekilde kılan hikmetli biri sayesinde böyle elverişli olur. Bu da bir ilke, kenara iyi noktayı koyduk. Yaşadığımız dünyada bir şey için uygun, elverişli olan şey, ancak onu bu şekilde hikmette kılan biri sayesinde elverişli olur. Yani kağıt var, kalem var. Kağıdı kağıt olarak elverişli yapan, kalemi kalem olarak elverişli yapan ancak bunu bilen hikmetli biri sayesinde böyle olur. Şu halde alemin başlangıcı ve aslı bu cevherlere ve arazlara dönüşmeye elverişli ise onu bu şekilde yapan bir sayesinde olur. Neticede heyula'yı kabul ediyorlarsa, heyulanın dönüşmesine, bu şekilde evrenin ortaya çıkmasına hammet diye tasavvur ediyorlarsa, onu da kabul ettikleri zaman onu bu şekilde e, bu özelliklerde bu vasıfta yaratan hikmetli birinin var olduğunu kabul etmeleri gerekir. E, kuvvet e, Heyula'yı tabiatla dönüştürdüğüne e, Heyula'dan ayrı olduğuna göre yani onlara göre yukarıda da geçmişti. Kuvvet Heyula'yı dönüştürüyor ve evren ortaya çıkıyor. Kuvvet Heyula'yı tabiatla tabiat irade ile değil de tabiatla dönüştürdüğüne ve hevladan ayrı olmadığına göre nesi var da bu dönüştürme işlemini ezelde yapmamıştır. Yani niye e, belli bir zamandan sonra yaptı da bunu ezeli olarak daha önce yapmadı. Oysa şahit de tabiatlı bir şey işlevinden hali kalmaz, işlevsiz kalmaz. Yani bu evrende yaşadığımız dünyada birinin bir şey kabiliyeti varsa o kabiliyeti ortaya çıkar. Tabi, kabiliyetin kullanılmaması olmaz. Eğer eğer Heyyla'yı dönüştürme kabiliyeti, kuvveti öncesinde varsa, niye daha öncesinde değil de belli bir zamandan sonra Heyyla'dan evren ortaya çıktı. Ayrıca sonradan meydana getirilen arazlar ya Heyyla'da önceden vardı, dolayısıyla Aristor'un arazlar sonradan meydana gelinceye kadar Heyyla arazsız da sözü geçersiz olur. Arazlar sonradan meydana gelinceye kadar Eylül'a arazsızdı, niteliksizdi, sözü geçersiz olur, ya da bu arazlar Eylül'e de var değildi. Dolayısıyla yoktan var oldu. Şimdi şu tarafa hiçbir şey yoktan var olmaz diye bir görüşü Bu Alistone'un temel görüşü. Hiçbir şey yoktan var olmaz diye bu önyargıyla hareket ettikler için, yine, alem de yoktan var olmaz, bir asıl gerekir diye Eylül'e ihtiyaç duymuşlar. Ama burada Matur'da şuna dikkat çekiyor. Burada Heyula'nın yoktan var olmadığı sizin gibi kabul etsek. Ama sizin izahınızın içinde yine yoktan var edilen bir şey daha var diyor. Ona dikkat çekiyor. Sonradan meydana getirilen arazlar, ya heyulada da vardı. Dolayısıyla Ariston'un arazlar sonradan meydana gelinceye kadar Heyula arasızdı, sözü geçersiz olur. Eğer e, önceden varsa Ariston'un sözü çelişkili. Ya da bu arazlar heyyla da var değildi. Yani renk, koku, mekan, ona benzer tüm katörüler, araz dediğimiz şeyler heyyla da yoksa dolayısıyla yoktan var oldu ortaya çıktı. Dolayısıyla burada da bir yoktan var olan şeyler nedir o zaman? Arazilardır. Demek ki hiçbir şey yoktan var olmaz görüşü. Yine çelişkili. Arazılar yoktan var olmuş oluyor bu durumda. Kuvvet Heyula'nın nitelendiği şeyle nitelendiği kuvvet, heyula'nın nitelendiği şeyle nitelendiği ve kuvvette arazdar olmadığı için bu bakımdan da arazların yoktan var olduğu sabit olmuş olur. Bu anlamda yani yoktan var olmayı imkansız görmeleri de onları benimsedikleri görüşü yani heyula görüşünü benimsediklerine sebep olmuştur. Yani hiçbir şey yoktan var olmaz diye düşündükleri için heyula diye bir şeyi keşfetmişler, teorik bir şey. Tanrı'nın sıfatlarına sahip olan bir şey düşünmüşler. Ama neticesinde ona arazılar, birleşerek birleşecek vericisi şeklinde izah yaptıkları için o zaman arazlar ya Heyloda var ya yok, yoksa o zaman sonradan ortaya çıkmıştır, yoktan ortaya çıkıyor, ortaya çıkar. Eğer varsa Heyloda'nın içinde o zaman Aristonun araziler sonradan meydana gelmiştir, Heyloda arazi yoktu sözü çelişki olur. Onların kuvvet hakkında söyledikleri kendi aleyhlerine çevrilebilir ve Heyula hakkında varsayılan şeyler kuvvet hakkında da varsayılabilir. Kuvvet Heyula'dan başkadır. Dolayısıyla Heyula ve kuvvet iki şeydir. Yapılan izahlardan anlaşıldığına göre kuvvet Heyula'dan başkadır. Dolayısıyla Heyula ve kuvvet iki ayrı şeydir. Oysa Aristo niceliğin e, sayı kategorisinin olduğunu ama daha yeni bir oluşun gerçekleşmediğini ve dolayısıyla çokluk ortaya çıkmadığını iddia etmiştir. Ama heyla kuvvet ikiliği böyle bir oluşu zorunlu kılmıştır. Ya da bu kuvvet heyuladır. Buna göre Aristo'nun kuvvet heyula ile beraberdir ve heyulayı dönüştüren şeydir. Sözü geçerliliğini yitirmiştir. Şimdi buradaki mesele de e, kuvvet ve heyula İki ayrı şey mi? İki ayrı şey değil mi? Eğer kuvvet Heyula'dan başkadır, dolayısıyla Heyula ve kuvvet iki şeydir diye kabul edilirse, bu zaman bu durumda Aristo niceliğin sayı kategorisinden olduğunu ama daha yeni bir oluşun gerçekleşmediğini ve dolayısıyla çokluk ortaya çıkmadığını iddia etmiştir. Ama Heyula kuvvet ikiliği böyle bir oluşu zorunlu kılmıştır. Ya da kuvvet Heyula'dır. İkisi aynı şeydir. Buna göre Aristo'nun kuvvet Heyula ile beraberdir ve Heyula'yı dönüştüren şeydir. Sözü geçerliliğine yitirmiştir. Buna göre kuvvet sanki Heyula'yı değil de kendi kendini dönüştürmüştür. Diğer taraftan Aristo arazların Heyula'da ortaya çıktığını, arazların Heyula'da ortaya çıktığını, onu hareket ettirdiğini, durağanlaştırdığını, ittiğini, alçattığını iddia etmiştir. Oysa Heyula'nın kendisine doğru hareket edeceği, kendisinde duracağı veya kendisine yükseleceği başka bir şey yoktur. Şimdi Aristo yine burada alıntı yapıyor. Aristo kitabından Arasların Heyula'da ortaya çıktığını, onu hareket ettirdiğini, durağanlaştırdığını, ittiğini, alçattığını Aristo'dan naklediyor. Oysa Heyyula'nın kendisine doğru hareket edeceği, kendisinde duracağı veya kendisine yükseleceği mekan, yukarıdaki on kategori sayılmıştı. Onlardan mekan diye bir şey yok. Alemin kendisinden oluştuğu şeyle ilgili olarak benzer yanlış görüşler mevcut olmakla birlikte Heyyula iddiası aslı itibariyle en en bozuk olanıdır. Buraya kadar olan kısımlar işte Heyyula eleştirisi. Tanrı nitelikleri veriliyor ama daha sonra evren heylodan ortaya çıktığına göre Tanrı niteliklerinde olan bir şey araz nasıl birleşir? Araz birleşip evren ortaya çıkıp e, heylada tamamen yok olduysa Tanrı niteliklerinde olan bir şey nasıl yok olur? E, veya e, dönüştüren kuvvet heylanın içinde midir, ayrı şey midir gibi konularda eleştiriler getirdi. Muhammed bin Şebib benim kanatım şu, buraya kadar aktardıkları görüşler Muhammed Bin Şebib'in kitabından aktarılma gibi. Çünkü ilgili yerlerde aktarım var. O 10 kategoriyi de yine Muhammed Bin Şebib üzerinden matürde aktarıyor olabilir. Muhammed Bin Şebib, kuvveti hareket olarak isimlendirdiğini iddia etmiştir. Aristo'nun kuvveti hareket olarak isimlendirdiğini iddia etmiştir. Onun rivayet ettiğine göre kuvvet ancak Heyyula'nın nitelendirildiği niteliklerle nitelendirilebilir. Kuvvet ancak Heyyula'nın nitelendirildiği niteliklerle nitelendirilebilir. Aristo'nun Heyyula hakkındaki görüşlerinden vazgeçtiği de söylenmiştir. Ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak şu kadar var ki Aristo kuvveti hareket olarak isimlendirilmiştir. Kuvveti hareket olarak isimlendirmiştir ve kuvvet Heyula'dadır. Dolayısıyla Ariston'un Heyula'nın hareketle nitelendirilemeyeceği görüşü geçerliliğini yitirmiştir. Bunu yukarıda da aktarmıştı. Ariston'un Heyula'nın hareketle nitelendirilemeyeceği, sıfasız olduğu görüşü geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü Heyula'yı hareket olarak nitelendirmiştir. Sonra kuvvet heyula ya ya temas eder ya da ondan ayrı, ayrıdır. Aristote bu ikisinden hangisini kabul ederse etsin yani kuvvet heyula ya temas eder veya ondan ayrıdır iki ihtimal var. Aristote bu ikisinden hangisini kabul ederse etsin heyula'nın disim ve kuvvetin araz olduğunun kabul etmiş olur. Heyula'nın disim ve kuvvetin araz olduğunu kabul etmiş olur. Çünkü ayrılık ve temas halinde olmak, temas edenle ayrı olan da başkadır. Sonra, onların yani eyuracıların iddiası, cevherlerin aslın hareketlerinden, yani cisimlerin maddenin hareketinden meydana geldiği şeklindedir. Ey, eyur iddiasında olanların görüşü, cevherlerin aslın hareketinden, yani cisimlerin maddenin hareketinden meydana geldiği şeklindedir. Maddenin hareketiyle ortaya çıktığı şeklindedir. Yıldızcıların mevcime, ehli iddiası da bu yöndedir. Ancak cevherlerin yukarıda, aşağıda ve her yönde var olduğu bilinmektedir. Bu çeşitli hareketler imkansız olduğundan bu iddianın temelsiz olduğu sabit olmuştur. Bu fasılda İbrahim, Nazam onlara şöyle karşılık vermiştir. Nazlam'ın e, kitap ala Asabil ı heyulah diye bir kitabı var onlara eleştirdiği 231 vefatı Batu öncesi. Nazam şöyle karşı çıkmıştır. Kuvvetin hevla'yı dönüştürmesi arazların meydana gelmesinin sebebi ise kuvvetin Eylül ayıya dönüştürmesi, arazilerin meydana gelmesini sebebi ise sonra arazlar renk, tat, sıcaklık, yumuşaklık ve benzeri çeşitli ise bütün bunlar da tek bir vakitte ve tek bir hareketle meydana gelirse bütün arazlar tek bir yönde meydana gelmiş olur. Bu da imkansızdır çünkü çeşitli şeyler tek bir yönde meydana gelemez ve çeşitli yönlerden gelir. Bu aktarılan kısımda İbrahim el-Nazam'ın görüşü. Buna şöyle cevap verilmiştir. Arazlar tek bir yönden değil, yönlerden meydana gelmişlerdir. Nazam'ın bu eleştirisine şöyle cevap verilmiş. Arazlar tek bir yönden değil, yönlerden meydana gelmişlerdir. E, Nazam bu yönlerin en fazla altı tane olduğunu iddia etmiştir. Yani altı 6 yön olduğunu iddia etmiş. Bu yönler ile ilgiliydi? Şu görüşü tekrar okuyalım. Kuvvetin heyulayı dönüştürmesi, arazların meydana gelmesinin sebebi ise, sonra arazlar renk, tat, yumuşaklık, sıcaklık ve benzeri çeşitli ise, farklı ise, bütün bunlar tek bir vakitte, tek bir hareketle meydana gelirse, bütün arazlar tek bir yönde meydana gelmiş olur. Bu da imkansızdır çünkü çeşitli şeyler tek bir yönde meydana gelemez. Hepsi çeşitli yönleri vardır. Naza bu yönlerin en fazla altı tane olduğunu iddia etmiştir. En fazla altı tane olabilir. İddia etmiştir. Ancak bu arazlardan on iki taneden fazlası meydana gelmiştir. Dolayısıyla arazların kuvvetin Eylül'a'yı değiştirmesi ile var olmadığı sabit olmuştur. Arazların kuvvetin Eylül'a'yı değiştirmesi ile var olmadığı sabit olmuştur. Değiştirme bir yönden olur. Arazlar ise çoktur. Böylece arazların Kuvvetin evlayı değiştirmesi sebebiyle var olmadı sahip olmuştur. Bu kısım, şu Nazlam diye başlayan kısım, Maturidin'in kendi görüşünü belirttiği kısım. Ben kendi kitabımda şu sağ taraflara e, Maturidin ise M diye yazmaya başladım. Nazlam ise İ, -N şeklinde kısaltma ekleyerek yazmaya başladım. Şunu rahatlıkla ayırıyoruz. Maturidin'in kendi cümleleri daha anlaşılır ama e, nazamdan veya eee ünümetinden veya farklı birinden, Bin Şebib'ten aktardığı kısımlar anlaşılması daha zor. O yüzden e, kitapta hangi paragrafın eee kendi görüşü olduğu, hangisi alıntıyla aktardığı onu e, işaret olarak belirtmekte fayda var. Şu kısım Nazam diye başlayan kısım Mahpeydi'nin kendi cümleleri. Muhammed bin Şebib onlara şöyle diyerek karşı çıkmıştır. Büyük ihtimalle arkadaşlar ee, Muhammed Bin Şebib'in kitabında hem Anistöy hem İbrahim Nazlam'a görüşler var. Ee, İbrahim Nazlam'ın görüşüne arazılar tek bir yönden değil, yönlerden meydana gelmiştir diye cevap veren kişi de Muhammed Bin Şebib. Hümeyre bir bakabilir misin? İbni Şebib'in vefatı kaç? Tabii hocam. Nazzam 231. Eğer daha sonraysa Buna şöyle cevap verilmiştir diye cevap veren büyük ihtimalle İbn-i Kenara onun adını yazar. Üçüncü yazılı olarak geçiyor. Tamam yani Nazım'dan sonra. O zaman evet. benim kanaatim buna şöyle cevap verilmiştir diye cevap veren kişi büyük ihtimalle Muhammed İbn-i O zaman şöyle düşünebiliriz. Aristo diye başlayıp. Nazlam diye aktarılan yerler, devam eden yerler Muhammed Bin Şevir'in kitabı üzerinden aktarılan kısımlar. var. E, bunu şuradan anlayabiliriz. İşte Ariston'un görüşünden e, döndüğü söylenmiştir. Ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum diyor. Büyük ihtimalle bu bilgi de gene Muhammed Bin Şevir'in kitabında geçiyor. Yani o yüzden e, bu konulardaki materyalin kaynağı Muhammed Bin Şevir'tir diyebiliriz. Şimdi geldik, ee, Muhammed bin Şebib onlara şöyle diyerek karşı çıkmıştır. Heyula, arazılar oluşmadan önce uzun değildir. Arazılar da uzun değildir. O halde olgusal gerçeklikte o cevheller nasıl uzun olmuştur? Yani e, Aristonu'nun görüşüne göre heyula Tanrı'daki sıfatlara sahip şekilde yani renksiz, kokusuz, on kategorinin hiçbirine dahil olmayan bir özellik değildi. Heylü'yla arazılar oluşmadan önce yani uzun değil, hiçbir sıfatları yoktur. Arazılar da uzun değildir. O halde olgusal gerçeklikte cevherler nasıl uzun olmuştur? Heylü'de hiçbir sıfat yoksa, niteliksizse, oluşan e, alemde uzunluk varsa, kısalık varsa, farklı nitelikler varsa, bu farklı nitelikler o niteliksiz Heylü'de nasıl ortaya çıkmıştır? Aynı durum genişlik hakkında da geçerlidir. İşte Heylü'de hiçbir nitelik yoksa genişlik, alemdeki Darlık, genişlik nereden ortaya çıktı? Bu mümkün olsaydı, yani uzun olmayan Eura ve uzun olmayan arazların birleşiminden uzun olan CHL'lerin çıkması mümkün olsaydı, hali olmayan ile hali olmayan birleştirilir ve hali olmak çıkardı. Yani iki yokluğun birleşmesinden bir varlık çıksaydı, ki varlığın birleşmesinden de yokluk çıkardı. Benzeri bir durum. Siyahlığın yokluğu ve siyahlığın yokluğunun birleşmesinden siyahlığın varlığının çıkması örneğinde olduğu gibi bütün kılazlar geçerlidir. Kur'an özünde ne? Şu eleştiri, Heyula, niteliksiz de niteliklere sahip ve koku, kısa, uzun, farklı özelliklere sahip bu alem bu heyyuladan nasıl ortaya çıktı? İbn Şebib onlara şöyle cevap ver, verir. Şimdi yukarıda Muhammed bin Şebib karşı çıkıyor, itirazda bulunuyor. Bu itiraza cevap olması gerekiyor. Burada yani İbn Şebib yerine İbn-i e, yönettiği eleştiriye şöyle cevap verilmiştir diye yazdım. İbn-i bu eleştirisine verilen cevap. Bu cevabı kim vermiş olabilir? Yani İbn-i kendisi mi verdi yoksa e, Nazım'ın kitabındaki görüşümü aktardı. Ona bakmak gerekir. İbn-i yukarıdaki eleştirisine şöyle cevap verilir. Sömremiş... Kireç ve arsenik ayrı ayrı iken ateş çıkarıp yakmaz. Ama birleştiklerinde yakarlar. Şimdi bu kısımda aynı alıntı, tırnak işareti ekleyelim. Aynen günümüzdeki kopyalı yapıştır alıntı tekniğiyle alınan kısım bulunabilir. Bakla kitaplarda aynı cümleler. Sönmemiş kireç ve arsenik ayrı ayrı iken ateş çıkarıp yakmaz ama birleştiklerinde yakarlar. Şöyle bir durum. İhtimal dışı değildir. Bu ikisinden sadece bir yakıcıdır ama kendisinde yakmayı engelleyen bir unsur, diğerinde bu engelleyici unsuru engellemesinden alıkoyan bir engel olur ve birleştiklerinde böylece yakar. Değilse bu iki unsurda yakıcılığın olmaması ve ateşin yoktan var olması söz konusu değildir. Ya da ikisi de böyledir. Yani ikisinde de yakıcılık özelliği vardır. Senin yanında arazilerin durumu söylediğimiz gibidir. Araz uzun ve siyah olsaydı ona engelleyiciyin girmesi imkansız olurdu. Heyloda da öyledir. Bu yüzden heyloda araziler farklıdır. Yukarıdaki görüş neydi? Heyloda araziler oluşmadan önce uzun değildir. Araziler de uzun değildir. O halde olgusal gerçeklikte nasıl olmuştur ikisi? Burada da Kireç ve arsenik ayrı ayrı iken ateş çıkartıp yakmaz ama birleştirdiği zaman yakar. Normalde yakmazlar ama yakarlar. Demek ki olabiliyor açısından bir örnek var. Ee, senin yanında arazlarının durumu söylediğimiz gibidir. Araz uzun ve siyah olsaydı ona engelleyicinin girmesi imkansız olurdu. Heyla da böyledir. Bu yüzden heyla ve araz farklıdır. Şimdi bu kısım. Yani Ben e, şu paragrafa kenara bir soru işareti koydum. Bu İbn Şebib'e İbn Şebib mi onlara cevap veriyor? İbn Şebib e mi cevap veriliyor? Tam net değil. Bunu şu kısımın taraftıp şamilede falan bu görüşler kimin? Onu bakmakta fayda var. Şey Allah ona rahmet etsin. Şöyle demiştir. Burada Maqûldin kendi görüşleri başlıyor. Normalde akla şu geliyor: Şey Allah ona rahmet etsin diye başlayan kısımlar, bir kişinin kendi yazdığı kitapta nasıl olur diye akla gelebilir. Ee, İmam Hatürdi ve öğrencileri bu aktarılan kısımları takip ettikleri ve bildikleri için e, Hatürdi'nin görüşlerini aktarılan kısımlardan ayırmak için Hatürdi'nin başladığı yerlerin, cümlelerin başında bu şekilde ekleme yapmışlar. Şeyh ona rahmet etsin diye. Buradan anlıyoruz ki şu önceki paragraflar, kitabı tevhidde yeralsa da Maatüüdin'in aktardığı kısımlar, onun görüşleri değil. Şimdi şuradan başlayan kısım kendi görüşü. Allah ona rahmet eylesin. Şöyle demiştir, bu konuda yani Eyyullah meselesinde ve yıldızlar ve tabiatlar konusunda asıl olan bu üçüyle ilgili olarak nakli bilgiye müracaat edilmesidir. Şimdi burayı okumadan şuna dikkat çekeyim arkadaşlar. Maatüüdin'in bir yöntemi var, yöntemini kitabında uyguluyor. O yüzden bu yöntemi uyguladığı paragrafları da rahatlıkla, burada maturidi diye şey de fark edebiliyoruz. Onlardan bir tanesi şu, e, kitabına bilgi kaynaklarıyla giriş yaptı. Nakli bilgi dedi, e, akli bilgi dedi, duyu bilgisi dedi. Yeri geldiğinde üçüyle, ikisiyle veya biriyle konuyu temellendirmeye çalışıyor. Bunu yapmaya çalıştığı paragrafların maturidiye ait olduğu anlaşılıyor. Burada da yukarıda tartışmalı kısımlar aktardı. Nazım'dan aktardı, İdnişevik'ten aktardı, Aristo'dan aktardı. Sonra kendi görüşünü araştırırken bütçeye dikkat çıkıyor. Nakli bilgiye göre konu şöyledir. Duyu bilgisine göre konu böyledir. İşte e, akıl açısından e, konu böyledir şeklinde. Mümkünse nakil, akıl, duyu bilgisiyle cevap veriyor. Mümkün değilse iki duyu bilgisiyle cevap veriyor. Burada da aynı usulü benimsemiş. Asıl olan nakli bilgiye müracaat edilmesidir. Halo konusunda, alemin maddesi konusunda asıl olan bilgi kaynağı olarak nakle müracaat edilmesidir. Niye? Çünkü aşağıda gelecek duyu bilgisiyle evrenin ilk anını görme imkanı yok. O yüzden nakle müracaat edilmesi, birinci sırada nakle müracaat edilmesi gerekir. Sıralama yapsak birinci sırada nakli var. Bu konularda tevhid ehlinin nakli bilgiyi en sağlam ve güvenilir olandır. Çünkü doğruluk yurhanlarına sahiptirler. Eğer e, konu itibariyle sınırlandırırsak bu gözle göremediğimiz, müşahede edemediğimiz için e, haberle temellendirmesi gereken bir konu. Burada tevhid ehlinin nakillerine baksak, onların e, doğru olan peygamberler de onlardan, onların görüşüne bakmamız gerekir. ya da bu konularda duygusal bilgisine sahip olduğumuz, alemin mevcut durumundan hareketle duygusal bilgisine sahip olmadığımız başlangıçtaki haline istitlalde bulunmamız gerekir. İkinci olarak da gözlemlediğimiz bu alemdeki gözlemlerimize dayanarak görmediğimiz ilk anına dair akli çıkarımda bulunmamız gerekir. Onun yöntemi buysa, var olan alem belli bir halde olduğundan ve o da olgusal durumu dikkate alacağından alemin kendisi sebebiyle var olduğu şeyin de alemin mevcut niteliğine sahip olması, yani alemin farazi aslının yapısıyla mevcut alemin yapısı arasında fark olmaması gerekir. Eğer nakle müracaat edeceksek, peygamberler diyorlar ki, veya ilahi dinlerde yoktan yaratıldı. Eğer ona bakmayacak da duysal bilgiye bakıp aklına sonuca gitmek isteyeceksek, e, duyu bilgisine baktığımız anda alemin cevherlerden, arazilerden elementlerden oluştuğu anlaşılıyor. Buradan yola çıkarsak, geriye doğru akıl yürütürsek, o zaman ilk maddenin de aynı niteliklere sahip olması gerekir. Dolayısıyla onların, alemin, e, tabiatların karışımı, yıldızların hareket etmesi, kuvvetin heyula'yı dönüştürmesi ve Heyula ile kuvvetin birlikte ile var olduğu şeklindeki görüşleri geçerlisizdir. Yani e, Ashabı'nın dediği Heyula'nın âlemi oluşturduğu veya e, yıldız'a e, inanılan gök cisimlerinin ay üstü âlemin, alemi âlemi oluşturduğunu düşünenlerin görüşleri herhalükârda geçersiz hale gelir. Çünkü duyu bilgisiydi gözlemlediğimiz şu âlemin şu anki hali, elementlerden derdim oluştuğu anlaşılıyor. Geriye doğru akını yürütürsek ilk hâlelerinde böyle olduğu anlaşılır. Dolayısıyla alemin ilk maddesi heyranın tanrısal niteliklere sahip, niteliksiz olduğu daha sonra ondan nitelikli, araza, cevhene, gizme dönüşen alemin ortaya çıktığı görüşü geçersiz hale gelir. Varlıkta gaybe delalet eden anlamlar dikkate alınacak olursa asıl olan şudur. Burada da e, akli olarak temellendiriyor. İlk hali, evrenin ilk halini görünmüyoruz Bizim için gayb o kayıp alanına dair varlıktan yola çıkarak akıl yürüteceksek, o zaman şunu söylememiz gerekir. Her tabiatlı varlığın hali ancak hikmetli veya sefih bir değiştirici sayesinde farklı bir hale dönüşebilir. Yani kendi kendine başka bir hale dönüşmez. Bir, birinci ilke bu. Her varlığın hali, ancak hikmetli veya sefih biri sayesinde dönüşür. Bir failin etkisiyle güzel bir şey veya bilgisiz biri sayesinde kötü bir şey ortaya çıkabilir. Kendi kendine ortaya çıkmaz. Ancak hikmetli veya sefih değiştiricinin failin durumu sonuçlara göre belli olur. Yani biz o değiştiren failin yukarıda on kategori saymıştı. Kategorilerden dokuzuncusu faildi. Onuncusu da mefuldü değiştirilen şeydi. Aristonu'nun kategorilerinde o failin hikmetli veya sefih olup olmadığını yaptığı işin mefulüne sonucuna göre anlarız. Aynı şey onların alemin kaynağı olarak işaret ettiği asıl hakkında da geçerlidir. Aslın önceden böyle değilken sonuçlara uygun ve elverişli olacak bir hale dönüşmesi ancak hikmetli bir değiştirici sayesinde mümkündür. Yani asıl heyula. Öncesinde niteliksiz bir haldeyken daha sonra şu anki evren ortaya çıkmışsa ancak hikmetli bir değiştirici fail sayesinde, fail neden sayesinde bu mümkündür. Zira aslın sonuçları böyledir. Yani şu anki evren çok e, elverişli bir durumdadır. Onun dönüştürücüsü fail nedeninin hikmetli hakim olması gerekir. Bu da onların dayandığı esası yani Heyula'nın kuvvet sayesinde dönüştüğü ve kendisinde arazilerin ortaya çıktığı şeklindeki düşünceyi geçersiz hale getirir. ve Aslın bir başkasının onu bu hale getirmesi sayesinde taşıdığı özellikleri taşır hale geldiğini ispatlar. E bu da alemin hikmetli bir yaratıcı sayesinde var olduğunu ortaya koyar. Şimdi 169'da bir geriye gelelim. Aristotelman Kategoriler aktarmıştı. Yeri geldiğince kullanacak demiştik. Şimdi, cevher. İnsan, örneğin cevher. Ee, i̇nsan cevheri. İki, mekan nerede sorusuna verilen cevap oluşturuyor mekan. Sıfat nasıl sorusuna verilen cevaplar, sıfatlar niteliği oluşturuyor. Ne zaman sorusuna verilen cevaplar, zaman oluşturuyor. Ee, Kaç sorusuna verilen cevaplar, nicelik, rakamsal, sayısal şeyleri oluşturuyor? Bağıntı, e, bağlantılı şeyler. İşte Tanrı dediğimiz anda e, abid, baba dediğimiz anda oğul, e, kur dediğimiz anda köle. Birbirine bağlantılı şeyler. Sahiplik, e, bir şeyin sahibi olmak anlamında sahipliği belirten durum. E, konum, hal bu. Sıfat diyebiliriz, ayakta durmak, oturmak, kalkmak gibi şeyler. Hayır, neden? E, fail olanın yaptığı fiiller. Üç, meful Şimdi bu ikisinin adı da bulunuyor. Hey bu hale gelmesi için bir fail nedeni ihtiyaç var. O fail nedeni e, hikmetli veya bilgisiz olup olmadığı mefhul ve bakarak anlaşılır. meful olan evrene baktığımızda bu fail nedenin hikmetli olduğu anlaşılır. Diye bunu kullandı. O yüzden e, bu girişte orayı aktardı. mahvoldu. Şimdi son kısmı bir daha okuyalım. Şimdi nakle müracaat ede edeceksek peygamberlerin görüşleri var, ona bakmamız gerekir. Nakle müracaat etmeyip duysal bir bakacaksa ilk an göremiyoruz. Şu andaki durumdan geriye doğru akıl yürütmemiz gerekir. Yürüttüğümüz zaman ortaya ne çıkar? Yani mevcut evrene bakıp geriye doğru akıl yürüterek uğraşmaya çalıştık, hangi sonucu ulaşmamız gerekir? Her tabiatlı varlığın hali ancak hikmetli veya sefih bir değiştirici bir fail sayesinde dönüşür. Yani kendi kendine dönüşmesi imkansızdır. Ancak hikmet veya sefil, e, o failin durumu sonuçlara, mef'ulüne yaptığı şeye göre belledir. Aynı şey onların âlemin kaynağı olarak işaret ettiği asıl e, heyla hakkında da geçerlidir. Aslın önceden böyle değilken sonuçlara uygun ve elverişli olacak bir hale dönüşmesi, heylanın şu anki yaşadığımız evrene dönüşmesi ancak hikmetli bir değiştirici sayesinde mümkündür. Zira aslın sonuçları böyle elverişlidir. Bu da onların dayandığı esası yani Neyvlan'ın kuvvet sayesinde dönüştüğü ve kendisinde de arazilerin ortaya çıktığı şeklindeki düşünceyi geçersiz hale getirir ve aslında bir başkasının onu bu hale getirmesi bir failin onu bu hale getirmesi sayesinde taşıdığı özelliklere taşıdığı hale eden ispatlar bu da alemin hikmetli bir fail bilgiler atıcı sayesinde sonradan var olduğunu ortaya koyar. Başarı ulaştıran ancak Allah'tır. Şunu da biliyoruz ki Tabiatı, yakmak olan şey, nereye yaptık yaptı? Yukarıda bir örnek geçmişti. Paralarım. yani sönmemiş kireç ve arsenik ayrı ayrı iken yakmaz ama birleştiklerinde yakar. Buraya atıfla. Şunu biliyoruz. Tabiatı, yakmak olan şey. Ancak tabiatı yanmayı kabul eden şey yakabilir. Ateş yakma tabiatı var. Ancak örneğin yanma tabiatı olan kağıdı yakabilir. Yanma tabiatı olmayan şey yakamaz. Aynı hüküm siyahlaştırma ve bütün hal ve cevherler hakkında da geçerlidir. Bir şeyin tabiatının e, belli olması yetmiyor. Etkileceği tabiatın da onu almaya mef'ul mef olmaya e, uygun olması gerekiyor. Tabiatı yakma olan şey yakar ama ancak tabiatı yanmayı kabul eden şey yapar. Aynı hüküm siyahlaştırma, bütün hal ve cevherler hakkında da geçerlidir. Sonra kabul edilen şeyin tabiatında, tabiatla kabul eden konumuna yükselme imkanı yoktur. Kabul edilen şeyin tabiatında, tabiatla kabul eden e, konumuna yükselme imkanı yoktur. Yakıcının tabiatında da yanmayı kabul etme imkanı yoktur. Yakıcının tabiatında da yanmayı kabul etme imkanı yoktur. Bunu şahitle görmek isteyen kimsenin bileceği yegane şey, somut varlığı bilmek ve bu ikisini yani yakıcı ve yan, yanıcıyı birleştirmektir. Yani yakan ateşin tabiatında yakmak var, kağıdın tabiatında yanmak var. Bu ikisi yan yana geldiği zaman e, ateş yakmıyor, kağıt yanıyor. İkisi yan yana geldiği zaman kağıt yakıp ateş yanmıyor. Her, her şey tabiatın olduğu bir şekilde. Yapılır. Yani şahit de görmek isteyen, bileceği şey somut varlabilmek ve bu ikisini birleştirmektir, yan yana getirmektir, e, deney yapmaktır. Görür hangisi yakar, hangisi yanar. Dolayısıyla gayibin durumu da buna kıyas edilir. Böylece onların ispatlamak istediği şey geçersiz olur ve gaib de şahitli olur. Yani burada ne yavrum yapıyor? Ateşin tabiatını yakmak var. Kâin kabuğunda yanmak var. Kişi yan yana geldiği zaman ateş tabiati yapıyor. Kaygın e, durumda buna kıyas edilir. Böylece ispatlamak istediği şey geçersiz olur. Kaygıt şahit gibi olur. Bu da şunu düşünebiliriz: Şimdi Heyula anlayışına göre Heyula e, niteliksizdi. Daha sonra evren ondan ortaya çıktı. Eğer Heyula'nın niteliği yoksa, o niteliksiz Heyula'dan e, bu alemin ortaya çıkması imkansızdır. Dolayısıyla eyla niteliğinde, hiçbir niteliği yoksa, eee kokuk hiçbir şey yoksa evrende de belirttiğimiz nitelikler varsa onun tabiata, bu tabiata doğulması imkansızdır. Dolayısıyla dış bir kuvvete ihtiyaç var. İşte o da alemin hikmetli bir yaratıcı sayesinde sonradan var oldu ortaya çıkar meselesi. Bu da şu paragrafta diye ait kenarına işaretlik M Ayrıca onlara söylediği bütün asıllar, yani hevla, tabiatlar, yönetme gücü olmayan, tabiatla fiilde bulunan ve ihtiyarları olmayan ölülerdir. Şimdi onların söylediği bütün asıllar, yani hevla, tabiat, bunlar asılmakta diye düşünecek, atomların kendisi diye düşünecek. Bunlar yönetme gücü olmayan, tabiatla fiilde bulunan, ihtiyarları olmayan ölülerdir. Şimdi demir elementi, tabiatında belli bir özellik var, ona o şekilde muameyede bulunmuyor. Kömürde belli bir tabiat var, ona o şekilde muameyede bulunmuyor. Onlarda e, kendi ihtiyarları yoktur. Bizim açımızdan insana göre ölü gibidirler. Biz onlarda istediğimiz şekilde tasarruf ederiz. Dolayısıyla onlardan oluşan alemdeki varlıkların ilgili işiten, gören, gücü yeten, diri ve ölümlü olması birinin yönlerini kabul etmesi ve ölünün ihtimallerinin dışında olması mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bunların ilgili bir yaratıcı sayesinde var olduğu anlaşılır. Tekrarlayalım burayı. Eğer Heyyullah dedikleri maddede de çünlükleri gibi ve koku, bilgi, irade hiçbir şey yok, niteliksiz bir halde ise, alem, alem de ondan ortaya çıkmışsa, oysa bu alemde akıl niteliklere sahip çevreli elementler var, İnsan gibi akıllı da düşünen hayat sahibi diğer varlıklar var. Eğer konitliklere sahip olmayan Eylül'a bu şekilde, farklı niteliklerde şeyler ortaya çıkmışsa böyle olması mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bunların bilgili yaratıcı sayesinde var olduğu sahip olmuştur. Bu kabul edilmezse Eylül'a var ama Eylül'e dışındaki evrendeki her şey yoktan yaratılmış anlamında ortaya çıkıyor. İnsan Kabiliyeti yoktan yaratıldı işte e, hayat kabiliyeti yoktan yaratıldı kokuk kabiliyeti yoktan yaratıldı bunların hepsi yoktan yaratıldı anlamı çıkıyor oysa bir tane e, yoktan yaratmayı kabul etmemek için her şeyin yoktan yaratılmasını kabul eder hale gelmişler diyor İman Maturiteleri orayı okuyup bitirelim hangi paragrafta bu bahsettiğim kısım yoktan yaratmayı kabul etmedikleri için diye başlayanlar var diye. kendi görüşlerine göre yoktan yaratmayı kabul etmedikleri için Şu kısım, bu, bu kısım bitirmiş olalım. Aristo'nun arazlar sonunda meydana gelinceye kadar Eyüla arasızdı, sözü geçersiz olur. Ya da bu arazlar da var değildi, dolayısıyla yoktan var oldu. Aristo'nun arazlar sonunda meydana gelinceye kadar Eyüla arasızdı, Eyüla'da hiçbir nitelik yoktu, sözü geçersiz olur. Bu arazlar Eyüla'da var değildi. Dolayısıyla yoktan var oldu anlamı ortaya çıkar. Kuvvet, Heyula'nın nitelendiği şeyle nitelendiği ve kuvvette araziler olmadığı için bu bakımdan da arazilerin yoktan var olduğu sabit olmuş olur. Yani renk, koku, hayat, sevgi, akla gelen her şey Heyula'da yoktu sonra var oldu yaratıldı anlamı çıkar. Bu anlamda yani yoktan var olmayı imkansız görmeleri de onlara gelimsedikleri görüşü yani Heyula görüşünü benimsemelilerine sebep olmuştur yoktan var olmayı imkansız gördükleri için Eylülay'ı kabul etmişler. Oysa tüm arazilerin yoktan var edildiğini kabul etmek noktasına kurulma gelmişler. kısmı bu şekilde bitiriyoruz. Saat kaç oldu? 22. Şu, bundan sonrası ben scan yapmamıştım. İsterseniz bir ara verelim mi, yarın mı devam edelim? Yarın nasıl devam edelim? edebiliriz hocam, nasıl dersiniz? Tamam, ya yani daha fazla okuyabiliriz. Erken başlayıp veya nasıl derseniz geç bitirebiliriz. Şu an e, o zaman bölünmesin. Şöyle yapalım isterseniz. Şu kısmı buradan okuyayım. Yarım sayfa kalıyor. Onu da kitaptan okuyalım. E, 36'dan. Tamam. Tüm tamam. tamam. yeni eleştirisi. Sümeniye görüşlerinin eleştirisi. Dehrilerden olan Sümeniye, eşyanın ezelde meydana geldiğini kabul etmekle beraber, yer üdünün içerdiği varlıklarla aşağı düştüğünü söyler. Ee, ben şimdi ezeldeyi, ezel artı kullanma tarafları olmadığım için, ilk cümleyi şöyle kendi kitabımda düzelttim. Dehrilerden olan Sümeniye, eşyanın ezeli olduğunu, kabul etmekle beraber, ezeli olduğunu kabul etmekle beraber, yeryüzünün içerdiği varlıklarla aşağı düştüğünü söyler. İbrahim Nazlam onlara bu düşüşün sebebini sormuş. Büyük ihtimalle bu İbrahim Nazlam alıntıları da i̇bn Şebib'in kitabından aktarılan kısımlar. İbn İbrahim Nazlam onlara bu düşüşün sebebini sormuş. Onlar da yeryüzünün ağırlığını ve ağır olanın havaya verinemeyeceğini ve havada duramayacağını delil getirmişlerdir. Nazlam onlara kuş tüyüyle birlikte serbest bırakılan taşın ağırlığı sebebiyle düşüş hızını delil getirerek karşı çıkmıştır. Taşla kuş tüyü birlikte bırakıldığında ikisinin farklı düşeceğini delil getirerek Nazlam karşı çıkmıştır. Sonra yeryüzü ikisinden de daha ağırdır ama kuş tüyü ve taş ona geçebilmektedir. Şimdi... Kuştu veya taşı bırakıyorsunuz Neticede ikisi de belli bir süre sonra dünyaya düşüyor. Ama dünya daha ağır, daha oldu, ağır olduğu halde düşmeye küre olarak aşağı doğru düşmeye devam etmiyor. Ee, Nazım buna dikkat çekmiş. Sonra Nazım rüzgarın nesneyi taşımasını ve onu yanlara değil yukarı doğru yükseltmesini tıkrederek hünerine karşı çıkmıştır. Buna göre rüzgarın yeryüzünün yüzünün altında olup da onu kendi gücüyle taşımasın niçin mümkün olmasın? Rüzgarın yer yüzünün altında olup da onu kendi gücüyle taşımasın niçin mümkün olmasın? Yani rüzgarın küre dediğimiz dünya küresinin altında olup o küreyi taşıması neden mümkün olmasın? Hem yer yüzünün yükseldiğine yükseldiğine değil düştüğüne nasıl bilmedersiniz? Oysa yükselişi iniş gibi mümkün gördünüz. Burada söz, Nazlam ile Sümeniye arasındaki tartışma kesilmektedir. Tartışmanın sonucu bu ise, bu tartışma oyun oynamaya benzer. Şimdi tahminimize göre İbn-i kitabından Nazlam'ın görüşünü Sümeniye'ye eklistrisini aktarıyor. Aktardıktan sonra da bir tespitte bulunuyor. Nazlam ile Sümeniye arasındaki bu tartışma yani... E, ağır olan veya hafif olan şeylerin düşmesi, kürenin nasıl ayakta kalması gibi şeyler. Bunun sonucu oyun oynamaya benzer. Bilakis asıl olan şu iki, şu ki gökyüzünü ilk gördüğümüzden beri tek bir hal üzere görüyoruz ve yeryüzünü, toprağı ağır olarak görüyoruz. Dikkat edin, e, yukarıda tartışma yaptı Nazlar Tümeniye'yle ama Hangi asıl üzerinde tartışma yaptıkları belli değil, hangi bilgi kaynağına asıl olarak tartışma yaptıkları belli değil. İmam Hatırlığı burada eleştiride bulunuyor. Sizinki oyun oynamaya benzer diyor ve kendisi usulüne göre bir cevap veriyor. Biz diyor, gökyüzünü ilk gördüğümüzden beri, duyu organlarımızla gözlem yaparak, görerek, duyarak evreni tüm insanlar nasıl görüyorsak, hep o hal üzere görüyoruz. Göğü o hal üzere görüyoruz, toprağı o hal üzere görüyoruz. Duyum, bilginiz bu şekilde. Yeryüzünün her cüzü, vehmin ulaşabileceği en yüksek konumdan serbest bırakırsa, yeryüzüne yetişir. Yani yeryüzündeki örneğin denizleri, örneğin dağları, örneğin kıtaları. Hayal edebileceğimiz en yüksek bir yerden bıraksak, neticede yeryüzüne düşer. E, bu da şuna delalet eder, yeryüzü ve benzer şekilde gökyüzü belli bir hal üzere durduğu için ve ikisi de tabiatları gereği ağır olduğu ve havada duramayacağı için bu ikisinin duruş, duruşu güçlü ve hikmetli bir faiz sebebiyledir. Farkı gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani Sümeniye ile Nazlam'ın tartışması var. Hangi aslına göre tartışma yansıtları belli değil. Zaman'a bilgi kaynağına göre gözlem üzerinden ilerliyor. Biz e, göğün ve yerin nasıl olduğunu gözlemleyerek biliyoruz. E, gök kendine göre bir özelliği var, yer kürenin kendine göre bir özelliği var. E, yeryüzü ve benzer şekilde gökyüzü belli bir hali üzere durduğu için, ikisi de tabiatları gereği ağır olduğu ve havada duramayacağı için, bu ikisinin duruşu güçlü ve hikmetli bir faiz sayesindedir ve o, bu ikisini vehimlerin ulaşamayacağı ve akılların eremeyeceği şekilde yaratmıştır. Bu da alemin kadim olduğu düşüncesinin ve uzantılarının geçersiz olduğunu gösterir diyor. Diğer yandan bunlarla tartışmak boşunadır. Yani Sümeniye anlayışındakilerle tartışmak boşunadır. Çünkü tartışmanın amacı aydınlığa kavuşması için. Gizli kapaklı, gizli kapalı kalmış şeyleri araştırmak ve hikmetin sınırlarına vakıf olmaktır. Burada da bir ilke ortaya koyarım majüri Tartışma niye yapılır? Tartışma aydınlığa kavuşması için gizli kapalı kalmış şeyleri araştırmak ve hikmetin sınırlarına vakıf olmak için yapılır. Gizli şeyi, araştırılan şeyi ortaya çıkartmak öğrenmek için ve e, varlığın hikmetini ortaya çıkartmak için yapılır. Ne var ki bunlar, alemi ayrılma, bitişme, ceher ve arazların farklılığından ibaret mevcut haliyle tabiatla oluşmuş şeyler, eşyanın hareketlerinden türemiş nesneler, yönetme gücü ve bilgisi olmayan ve takdir edilebilecek bir hikmet üzere bulunmayan şeylerden oluşan karışımlar olduğunu iddia etmektedir. İnsan da haliyle bu ürün ve karışımlardan biridir. İnsan da bu haliyle evrenden bir parçadır. Bu durumda onlara göre bilgi ve hikmetin var olması imkansızdır. Bilgi ve hikmetin varlığından söz edebilmek için alemin kendisinin hasıl olduğu şeyden başkası onlar üzerinde tedbirde bulunması gerekir. Bilgi ve hikmetin varlığından söz edebilmek için alemin kendisinden hasıl olduğu şeyden başkası onlar üzerinde tedbirde bulunması gerekir. Alemin en yüksek cevheri olan insanın, alemin kendisi sayesinde var olduğu tabiatın dışına çıkması, alemin de aynı şekilde, o başkası sayesinde, başkasının dediği şekilde yaratması sonucu var olduğunu gösterir. Burada bitiriyoruz. Şunu görmüş olduk. Tartışma yaparken kendi yöntemine göre onu inceliyor. Ve neticede sonuçta Allah'ın varlığı, yüce bir varlık, tevhidin varlığı şeklinde kelami bir sonucu ulaşmaya çalışıyor sonuçsuz uzun tartışmalara girmek yerine bu şekilde bir gayesi var. İnanılmaz.